Tüşyan, Mehdi'ye suikast hazırlatıyor. Suikast hazırlatıyor. Resulullah bunu 1400 sene önce rüyasında görüyor. Maşallah. Ve e, Ümmü, Ümmü Selemen'in evinde uyurken birden uyanıyor Peygamberimiz. Mehdi'ye suikast hazırlığını görüp. Birden uyandı diyor Resulullah. Biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz dedi diyor. Ümmü Selem'e Niçin böyle dediniz ya Resulullah dediğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Medine'den yani şehirden bir şahsı Mehdi'yi aramak için Irak tarafından gelen bir ekip sebebiyle bir terörist grup demek ki Mehdi'ye suikast yapmak üzere harekete geçiyor. Evet. Onu 1400 yıl öncesinde Resulullah rüyasında görüyor ve kalkıyor evet. Mehdi'yi çok sevdiği için allah Teala o ekipten Mehdi'yi korur. O şahsı korur. Onlar e, Zul Beyda'ya geldiklerinde yere batırırlar. Orada bir şekilde etkisi hale getirilmişler. Yani suikast timi. Mehdi'ye karşı bir suikast timi geliyor. Onları ya istihbara tespit ediyor. Devletin istihbaratı Bunları etkisale hale getirmişler. Getiriyorlar. Resulullah'ın sevgisine bak ki yataktan kalkıyor birden. Yani bir kabus görmüş gibi kalkıyor. Bak biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz diyor. Ümmü Seleme niçin böyle dediniz ya Resulullah dediğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den, Medine İstanbul zaten. Bir şahsı Mehdi'yi Aramak için Irak tarafından gelen bir topluluk, bir ekip sebebiyle ki Allahu Teala o ordudan, o şahsı Mehdiyi korur ve onlar Zulhureiften, Bedayyaldikten de orada etkisiz hale getirirler diyor. Yani batırılırlar diyor. Demek ki Mehdiye bir terörist grup, bir terör ekibi bir suikast hazırlığı yapacak. Ve bu etkisiz hale getiriyor. Bunlar yakalanacaklar. İnşallah. Ve etkisiz hale getirilme işte o yere batırılma odur. İnşallah. Hep peygamber bazen bir adam, mesela aranızdan bir adam dünyaya hakim oluncaya kadar benim soybimden bir adam diyor. Ama o ravilerin şeyinden kaynaklanıyor yoksa direkt Mehdi diye söylüyor da. Raviler, naklederken bir adam, bir şahıs diye söylüyorlar. Yoksa benim sülbümden diyor, bir adam. Dünyaya hakim oluncaya kadar kıyamet kopmaz. Şimdi, ondan onun ondan ondan ona geçerken, aklında kalmıyor, bir şahıstan bahsetti diyor sahabe. Bizzat, o zaman bir adam yani diyor. Ha, o, zaman, o zaman yaz diyor, o zaman bir adam dedi diyor. Evet. Yoksa Mehdi diye söylüyor peygamberimiz inşallah. Mehdi hakkında soruyorlar. Eyüp bin Nuh. Peygamberimizden rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ferman etti. Biz Ehl-i Beyt'ten Ehl-i ehl ehl ehl ehl ehl ehl hiçbir imam yoktur ki Mehdi hakkında yazışmalar olmasın. Yani gazetelerde, dergilerde, orada burada hakkında yazılar çıkacak diyor. İnsanlar onu parmaklarıyla göstermesin. Mehdi geçerken, yani öyle bir şöhret olacak ki tanınacak. Tabii sevdiklerinden değil, öfkeden gösteriyorlar, parmağına gösteriyorlar. Çünkü 313 kişi ona tabi olan. Ona sorular sorulmasın. İnsanlar ona soru soracak, o da cevap verecek diyor. Peygamberimiz söylüyor. Ve suikast düzenlenmesin. İlla ki ona suikast düzenlenecek diyor. Yani haddi hesabı olmayan. Usulü kafi. Usul minel kafi. El kuleyni cilt 1. Sayfa 502. İmam Mehdi zamanında suikastların artacağını söylüyor Peygamberimiz. Ya bak bütün olayları anlatmış. Şehir şehir, bölge bölge bütün olayları sırasıyla e, son aşamalara doğru diyor, suikastlar artacak diyor. Bak şöyle söylüyor Resulullah. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam Resulullah ferman etti diyor. İmamınız İmam Mehdi eee olmadan birbirinizden nefret ettiğiniz zamanda durumunuz ne olacak? Yani Mehdi daha zuhur etmemiş fakat nefret ediyor bir insanı birbirinden. <gülüyor> o zaman çok ağır biçimde inceleneceksiniz. İnceleneceksiniz. Ayırt edileceksiniz. Yani imtihan olacaksınız. Ayırt edileceksiniz. Eleneceksiniz. Yani munafıklar, ahlaksızlar, zalimler elenecek. Açlıklar olacak, ekonomik kriz. Açlık yahut görüyorsunuz Halep'te falan halk aç. Kalıyor zaten. Gördünüz. Bir kişi sabah yönetici olacak ve akşamına öldürülecek. Bak yöneticilere suikast yapılacak diyor evet. Resulullah. Ee, Bekleren Mehdi Allame Muhammed Bakır Meclisi Biharul Envar Cilt 13 e, Cilt yine 51, 52 ve 53'te yeni baskısında. Bak en ince detaylı açtık olacağı ve suikastlar olacağını söylüyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a çeşitli suikastlar düzenlenecek ve öldürülmekle tehdit edilecektir. Hadislerde inkar edenlerin mücadelesinden vazgeçmediği takdirde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı öldürmekle de tehdit edecekleri ve çeşitli suikastlar düzenleyecekleri belirtilmiştir. Fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyeceği ve öldürmenin de onu vazgeçirmeyeceği ehli mensup birisi, Hz. Mehdi Aleyhisselam sahip olmadan günler ve geceler bitmeyecektir. İnkar edenler tüm çabalarına rağmen, Hz. Mehdi aleyhisselama hiçbir şekilde zarar vermeye güç yetiremeyecekler. Allah Hz. Mehdi aleyhisselamı her türlü tehlike ve tuzaktan koruyup onun şanını yüceltecektir.